Değerli dostlar, merhabalar. Özellikle günümüzde bazı yetişkinlerin asosyal olduğunu görüyoruz. Bunların nedenlerini araştırdığımızda gerek araştırmalar, gerek bize gelen danışanlar şunu söylüyor. Gerçek alemde kontrol onlarda olmadığı için en küçük bir yanlışlarında flaşlar patlayıp aleyhlerinde konuşmalar, yüzüne vurulmalar birçok kanuni ve özellikle toplum baskıları yüzünden kişiler sanal alemde başka başka isimlerle, başka başka ünvanlarla, hatta başka başka fotoğraflarla fikirlerini, fotoğraflarını, davranışlarını ve görüşlerini ifade etmeye başladılar. Halbuki bir beyin fırtınası, düşünme köşesi şeklinde insanlar paylaşım yapar, Herkes fikirlerini söylerse çok daha sanal ve gerçek alemde mutlu oluruz diye düşünüyorum.